Ferit bak gerçekten senin için salarım, bak vallahi salarım sadece, sadece önden git. Tamam bakacağım, deneyeceğim kanka. De ya. İkimiz dördesiniz yaa. Koşum ver. Biri önde, biri arkada zaten. Peki gel, zıplamayıp unutma Ferit, Ferit zıpla. Zıplıyorum, zıplıyorum. Aa düştüm, nasıl düştüm kanka? Abi Kim sağ... Ben. Hay ananı... Çocuğu düşürdü ya. Aldın... Elan... Allah... Ha! Ferit, Ferit, Ferit neredesin? En sağa Dur sağ dur dur, en sağdayım ben. En sağdayım. Ben de sağdayım. Tamam, de çok iyi. Devam et kanka, bir devam bir et. Neyse. Abi kafanı kaldır. <gülüyor> kanka ben düştüm, sen devam et. Ferit, Ferit binme. Hayır, hayır kanka! Kanka, kanka oh, hayır. koş! Ben alacağım. ben alacağım. Ferit sen tuttum, tuttum <gülüyor> Ferit tuttum. Ferit tuttum Kanka ölümde aldı herif, ölümde aldı ya enti, enti herif enti. çok önce gelmiş kanka adam bekliyordu oh. bir de tacın gelmesini nasıl olabiliyor ya? soldakiler şey yaptı hiç birbirini tutmadı ki koştular direkt onları neyse abi ben tamam, adamları sıkıyorum sen koş tamam en önde a en öndeyim ben arkadayım önündekini tutacağım yanındaki Hadi Ferit. Ferit, Ferit aldın yine. aldın bu yine. Hadi mini. Ferit. Di sosis beni çekerse anasını sikeyim sosisin. Ben en sağdaki flash'ım. Tamam çıktım Tuttum be. birini Hırdan, en aşağı. Ferit sağdan oku. Ferit sağdan okudun. Okudun. Hayır, hayır. Oradan gelecek top. Helal, helal. Bravo. Helal. Ferit aldın Ferit. Aldın Ferit. Euro ol. Euro ol. Euro ol. Ferit. Ferit. Ferit. Dodge be. Hadi be Sağ en sağa geç. Sağa en sağa geç şimdi yavaş yavaş. Ananı amını sikeyim. Sa Sağdan oku, sağdan oku, oku, oku, okudun orayı, okudun. Evet. Oku. Evet. Birine. Evet. Hadi evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. acele etme. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Kanka anası gibi Aga, attık ya. Kanka acele etme derken o kadar da <gülüyor> <yetmediği> <gülüyor> yani bir salise bekle anlamında söyledim ben onu. Çok ya. havadaydı çünkü sen ilk geldin Evet evet çok havadaydı. Arkada iki kişi tuttum yetmedi ya. Güzeldi ya güzeldi. Dikkat, güzeldi. Tamam sen de bir şey yaptın. <gülüyor> <adam>. <gülüyor> <gülüyor> destek destek. Filal koşma. O topa top vurmasaydı beni çok güzel olacaktı ya. Çok destek vereceksen en öndekini tutsaydın atın <gülüyor> <gülüyor> Abi ben arkada tutunca arkada kaldım. Aa. Efe sen taktiğini söyle ben ona göre oynayayım. Kanka ben zıplamıyorum tek tek. Bayağı yürüyorum. Sen bayağı yürüyorsun. Çift okay. kare, tamam. Çift kare yarıyorum milletin altını falan. Ben de yürüyeceğim o zaman. Senin kodun ne Ferit? 4925 kanka. <gülüyor> Ya o malamına koyayım ya. Kanka biz siktir git daha! ha. <gülüyor> Of! Efe beni siktin ya! Abi <gülüyor> burada yürüyorsun, mapin ortasında doğru meyve fırlıyor Yok meyve değil leblebe büyük bir şey fırlıyor Şurda onlardan kaçırıyor Ya buri Ya buri Allah Geldi hepte çok hızlı gidiyor ya Kudu pıdığı amına koyayım <gülüyor> Hayır buri <hayır. gülüyor> Nasıl hayır <gülüyor> <gülüyor> gittin amına koyayım Veri veri bir anlık. Bence normal Şey final vereceğim. Fall Mountain mu? Bir tane daha var. Jumper var bir tane. Yeni ha, final o çok eklemişler. Var, evet. Hı -hı. Çift yeşilliği mi diyorsun? Evet. Aa, Aa jump o geldi. o geldi. Aha. Ferit. Heh. Ben kazanacağım de şimdi bana. Ben kazanacağım. kazandım bu kadar da basit. Direk atla, direk atla, direk atla. Atla direk Ferit. Tamam, alt, escape escape yapıyordum. ya. Yani. Abi orası. Tamam, tamam. Bak bak, toket atı içeri. Aa, gitti lan çocuk. <gülüyor> Altı kaldınız. Atayım mı adamları? Atma, atma. Çok... kendi oyunu oyuna. Kendi oyunu oyna Ferit. Çok sıkıntınız. Benim karşıya atlamam lazım galiba. Nasıl atlayacaksın ki Atlayamazsın. Hadi oğlum. Aa çok sıkıntı Ferit. Biraz geri geleceksin. Ferit! Sıkıntı yok. Nice. Allah. Son düşen. Ferit düşerken deş at. Ferit düşerken deş at abi tamam, düşer tamam. sen. Ee? Geliyor. Hadi. Hadi. Örne hızlanacak mı? Ne olacak? Bitmiyor. Anınız kim? <gülüyor> <gülüyor> Aa düştü biri. Gel. Fehnel. Daha sakin. Nice. Abi. Abi <gülüyor> Kanka, gerçekten dualarla ayaktasın. Kalp krizi. <gülüyor> Kanka. Abi sen nasıl kalıyorsun orada bu arada? Kalk kalk kalk! <gülüyor> Hayır ya! Hayır. Fuck! Bekleseydin keşke şey ya! Enti. Ya fuck! Nice try mate! Nice try! Olur abi. Ne <gülüyor> de, ne onlar de, ne hala be. BSA atıyor bu arada. İnanılmaz. <gülüyor> Ferit ana namaza durdu düşme. Hey geler. O kazandı. Nice. <gülüyor>